Tamam elimizde uzun ipelimizde biz <gülüyor> gideriz zaten rafting. Zaten miyiz? Raftingçiler toplanmış. Burası Köprülü Kanyonda bulunan köprünün ayaklarından 200 metre falan aşağıda bir açıklık bir yer. Bütün raftingçiler burada. Aa, çok güzel. Yemin ederim dondum. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Bacaklarım dondu. Kazaların dağlarının suyundan daha soğuk bir su. Ama çok güzel. O kadar sıcak ki çünkü hava ayağını soktuğun zaman bile o kadar rahatlatıyor ki insanı. Neredeyiz şu an? Şu anda... Fıçı köy kampinde köy Asla bilmiyorum nerede olduğunu. Etraf şu an çok gözükmüyor muhtemelen ama suyun üstünde bir bank var. O banka oturduk. Şimdi burası bayağı serin bizim çadırı kurduğumuz yere kıyasla. Yanımızda da yemeklik bir şey yoktu. Ee, yemek söyledik. Burada varmış balık söyledik. Ee, onu yiyeceğiz. 35 liraymış balık. Evet. İnşallah evet. lezzetlidir de. Bir gün buradayız. Yarın aslında mahrumiyet kampı başlıyor. Dağın tepesinde <gülüyor> hiçbir olanak olmayacak. Bugün burada biraz modern kamp yapıyoruz. Yanımızda hiçbir şey de almadık. Yanımızda hmm. hiçbir şey de almadık. Yemeğimiz bu. Alabalık. İnşallah lezzetlidir de. Çok güzel kokuyor. Defne yaprağıyla pişirdiğini söyledi. Gerçekten de güzel kokular geliyor balıktan. Günaydın. Burası küçük bir kamp alanı. Çadır kurabileceğiniz mesafe bana göre bir hayli dar ee, bizden başka kimse yok ama o yüzden rahat ettik gece ee, böyle bir su birikintisinin yanındasınız su gittikçe de genişliyor ileride rafting yoluyla birleşiyor ki orası da bir hayli geniş ee, kişi başı günlük burası 30 lira biz bugün raftinge de katılacağımızı söyledik onu da ayarlıyorlar onun içinde kişi başı 90 lira veriyorsunuz ee, tuvaleti gayet temiz ee, duşu da var duşunu kullanmadık ama kullanacağız bugün Burada kalmamızın nedeni de şuydu aslında. Hani civarda ücretsiz yerlerde de konaklayabilirdik. Ama bugün de biz e, Melikler Yaylası diye bir yere gideceğiz. E, orada tuvalet, duş vesaire yok. Ondan önce böyle bir yerde kalmak istedik. E, hatta dün akşam yemeğimizi yediğimiz bank da hemen şu köprünün altındaki ayakları suyun içinde olan banktı. Serindi gece, rahat uyuduk. E, şimdi şöyle bir kamerayla etrafı dolaşalım. Bizim çadırımız şu, Burçak hala uyuyor. Burada da bir tane köpüş var. Tamam dedik, <gülüyor> Raftingçiler toplanmış. Burası Köprülü Kanyon'da bulunan köprünün ayaklarından 200 metre falan aşağıda bir açıklık bir yer bütün atletçiler burada. Buradan başlıyor parkur. Daha Nereye geçelim? Geçeyim. arkaya geçiyoruz. Şöyle geçeyim mi? Hadi abi sağa, sola, arkaya geç. Önce yukarıya ters gideceksiniz. O noktayı görünceye kadar. Sonra ikinci köprüden sonra geleceksiniz. ATP'lerin tozunu attıktan sonra aynaya yüzmeye gideceksiniz tamam mı? Sağda restorana kadar devam. Ya dinleri çekiyoruz. Çekiyoruz. Evet abi köprü sudura <gülüyor> çekilmek isteyen video çekmek isteyen Çekeceğiz Köprü boş bizans Çekecek olan yok galiba. Onlar onlar da çekecekler. Bunlar çok yabancılar. Hepsini bunu çok ne zaman çok eski 2000 2000 Ha. Ben de 2000 yılında <gülüyor> evet, diyeceğim hani. sandım. Öyle bir başladık evet. ki. 2000. <gülüyor> <gülüyor> Bunun daha ilerisinde su biraz şey mi oluyor? Azalıyor mu? Nasıl oluyor? Orada mesela bak yüzüyor var. Evet. Aynen. Derin yerlerde zaten yüzüyor. Yani buna vardı da çok güzel yüzüyorlar. Evet. Biz daha ileride yüzürecek yerlerimiz var. Ha, ha yer yüzecek miyiz? Mi? Evet. No, süper. Ve selam. Tamam. Çok güzel. Tamam. Evet bence de. <gülüyor> evet ileri çekelim. İleri. Hadi gençler. Ya, Hadi. Aksiyon. Aksiyon aldık. Aksiyona geldik. Okay. Evet, kamera orada hareket yapalım. Gel. Yeah. Vuuu! Hey! Ofpa! Yes! Vuuu! Vuuu! Vuuu! Çok güzel! Yes! Vuuu! Vuuu! Vuuu! Vuuu! Vuuu! Aa burada kamping varmış. <gülüyor> Burası bence şey hiçbir yere bağlı değil. Sen hiç Öyle uyuyorsa... mi diyorsun? He, Aa! Yani. direklere buraya bırakıyoruz. O da mı geliyor? Oo Atlamayın şu var. Все Все Аккуратно Аккуратно Аккуратно Очень вкусно A <laughs> B her gün balık her gün balık Necat abinin ısmarladığı balıkları yiyoruz bugün de <gülüyor> aynen bize dedi ki siz şimdi aç gideceksiniz dedi size balık yapayım ve benden olsun dedi sağ olsun bize iki porsiyon balık yaptı hem de biz dün kendimiz bir porsiyon yemiştik <gülüyor> <gülüyor> ve çok lezzetli gerçekten güzel yapıyorlar aynen haydi afiyet olsun <gülüyor> Köprülü Kanyon'daki Fıçköy Kamping'de olan kamp maceramızın sonuna geldik. Şimdi buradan Melikler Yaylası'na doğru yola çıkıyoruz. Melikler Yaylası'na gideceğiz. Bir gece de orada kamp yapacağız. Buradaki kampımız çok güzeldi. Çok eğlendik. Çok keyif aldık. Fıçıköy Kamping gerçekten çok güzel bir yerdi. Bu arada buradan ayrılırken şunu söylemek istiyorum. Fıçıköy kamping kesinlikle bence benim son zamanlarda karşılaştığım en kar amacı gütmeyen yerlerden bir tanesiydi. Çünkü bize iki tane 35 liralık balık ısmarladı. <gülüyor> hem öyle hem de gerçekten işletmecisi olan yani orada bulunan Necati amca gerçekten çok tatlı bir insandı. Sürekli böyle birilerine yardımcı olmaya çalışıyor. Çay istiyor musunuz? Çay getireyim mi? Şuyunuz var mı? Buyunuz var mı? Sizin getireyim mi? Çay Birilerin de parasını almadığı var. <gülüyor> Aynen Hiçbir şeyin parasını almadı resmen bizden Sürekli de bizi besledi bu arada Kendisi aynı zamanda Opera sanatçısıymış emekli Kızı da piyanistin şu Tuttgart Üniversitesi'nde Hem kendinden hem kızından Bahsetti bize Onunla tanışmak bence çok büyük bir keyif verdi bize Kanyondaki Bütün kamp alanları bence çok güzel Çünkü suyun kenarında Sağlı sollu bir sürü kamp alanı var Rafting merkezi var Hem kamp yapabiliyorsunuz hem rafting ya girebiliyorsunuz oralardan. E, hepsi de çok güzel yerler. Ağaçların altında, suyun kenarında. E, ama bu kadar karamacı gitmeyen de bu kadar tatlı bir insanın işlettiği bir yerde kalabileceğinizi zannetmiyorum. Ben o yüzden çok sevdim burayı ve kesinlikle Fıçıköy Kamping'i e, tavsiye ediyorum kendi adıma. Kaç veriyorsun bu kampa? 5 veriyorum 5 üzerinden. 10 üzerinden yapıyoruz ama. 10 üzerinden 10 veriyorum o zaman. Ben Necati <gülüyor> normalde 8 veririm. <gülüyor> Yani Necati amca için 9 veriyorum. Evet yani bence 8'den fazlaydı. Evet, temiz, temiz bir yerdi 9, yani. 9. Hı -hı. Kaldığımız çok kanfinten daha güzel. Evet temiz kesinlikle bir çok temiz. Yani, Aynen. Bari, evet evet. Bu şekilde çok güzel bir gece geçirdik. Rafting yaptık. Konakladığımız yer çok güzeldi. Çok keyif vericiydi bence bizim için. Şimdi Melikler Yaylası'nın da çok keyif verici olacağını düşünüyoruz. Melikler Yaylası Türkiye'nin en karanlık yerlerinden bir tanesiymiş. Ve burada zaman zaman festivaller oluyormuş. Yıldız ya da gezegen gözlemlemek için. Daha hatta geçtiğimiz Temmuz ayının son haftasında orada bir festival varmış. Bir haftalık. Biz maalesef onu kaçırmış olduk. Olduk. Ee, ama yine de gittiğimiz zaman çok güzel manzaralarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Bir tane de dürbün almıştık kendimize amatör olarak yıldız gözlemleyebilmek için. Ee, daha çok becerikli değiliz bu konuda ama e, belki becerimizi biraz daha geliştirebiliriz diye dürbün olayına giriştik. Bakalım e, Melikler yaylasında dürbünle neler yapacağız. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.